Merhaba sevgili yay burçları, Şubat 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, geçtiğimiz bir buçuk sene sizin için oldukça kadarsel, oldukça kritik, büyük değişimlerin, büyük dönüşümlerin yaşandığı bir dönem oldu. Burada güney ay düğümünü burcunuzda misafir ettiniz. Hal böyleyken ikili ilişkiler kanalıyla çok farklı ortaklıklar, birliktelikler kurduğunuz, kendinizi ikili ilişkiler yoluyla kanalıyla tanıdığınız bir sürece geride bırakmış bulunduğunuz sevgili yay burçları Şimdi ise Şubat ayı itibariyle Ocak ayındaki retroların etkisini de arkamızda bırakıp aslında 2022'nin gündemine yavaş yavaş giriş yapıyor olacağız. Biliyorsunuz geçtiğimiz ay Venüs retro konumdaydı ve Merkür retrosu başladı ise ikinci evinizde, diğeri ise üçüncü evinizde özellikle parasal konular gündeminizdeydi. İletişimle alakalı konular yine gündeminizdeydi. Eski iş bağlantılarınızla alakalı konulardan sizi fazlasıyla meşgul etti. Bu ay ise daha kararlı, daha net adımlar atabilmek adına enerjiler aktif olacak. Bakalım Şubat ayında sizleri neler bekliyor olacak.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 Kova burcunun 12 derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. bu yeni ay sizin 3. evinizde etkili sevgili Yay burçları. Bu yeni ay enerjisiyle beraber yeni bir haber, yeni bir sözleşme, yeni bir anlaşma e, gündeme gelecek gibi gözüküyor. E, Tabi hali hazırda devam eden bir merkür retromuz var ama eskiden kalan bir konunun tekrar gündeme gelmesi ve çözülmek üzere masa yatırılması adına fırsatlar vardır. Bunun yanı sıra geçmişte e, kalan bir konunun tekrar karşınıza çıkması ve artık e, elden geçirilmesinin gerekli olması gibi bir durum da ortaya çıkabilir. Yakın çevreniz, kardeşleriniz, kuzenleriniz, sık görüştüğünüz insanların hayatındaki yeni gündemler dolaylı olarak sizi etkiliyor da olabilir gözüküyor. Bu yeni ay enerjisiyle beraber birçoğunuz araç alımı satımı gibi gündemlerle de ilgilenebilir. 4 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür Retrosu bitiyor. Merkür, e, Kova burcunda sizin 3. evinizde Retro Hareket'e başlamıştı. Şimdi ise direkt konumuna geçecek. E, özellikle bu süreçte yaşamış olduğunuz yanlış anlaşılmalar, bir takım kafa karışıklıkları zihinsel anlamda kendinizi yorduğunuz durumlar içerisinde bulunduysanız artık daha sağduyulu yaklaşabileceksiniz. Daha mantıklı hareket edebileceksiniz. Aksiyon almakta daha becerili olabileceksiniz. Merkürün düz konumuna geçmesiyle beraber ve özellikle yine anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler, imzalar, kontratlar alınacak kararlar noktasında da Önemli bir gündem sizi bekliyor olacak sevgili Yay burçlarım. Yine 4 Şubat tarihinde Güneş Satürn kavuşumu var. 15 derece Kova burcunda meydana gelecek bu kavuşum. Yani özellikle Şubat ayının ilk haftası Kova burcu temalarının ön plana çıktığı bir süreci işaret etmekte. Güneş Satürn kavuşumu da yine 3. evinizde önemli bir konuya imza atıyorsunuz sevgili Yay burçları. Hayatınızda uzun süre boyunca bulunacak. E, taahhüt altına girdiğiniz bir durum var. Belki çok önemli bir anlaşma imzalıyorsunuz. Bir sözleşme, bir ortaklık e, konusu gündeme geliyor. Belki çok önemli bir karar alıyorsunuz ve e, bununla kendinizi bağlı hissediyorsunuz. Yakın çevrenizle alakalı e, bazı kararlar alıyor olabilirsiniz. Bazı kişilerle olan iletişiminize, görüşmelerinize bir takım engeller koyacak veya bazılarıyla daha samimi, daha... E, kararlı bağlantılar kurmak isteyecek olabilirsiniz. Bunun yanı sıra birçoğunuz için yine aynı şeyi söylemiş olacağım ama araç alımı. Yani uzun süre hayatımızda bulunacak bir şeydir. Araç alımı, satımı gibi kararlarda söz konusu olabilir. Aynı zamanda burada tabi iş görüşmeleri ve kendi e, parladığımız alanı göstermek adına artık sorumluluk almaktan, çalışmaktan kaçınmayacağınız bir e, süreç var. Belki de uzun zamandır e, cesaret edemediğiniz veya ben bu taahhütü versem nasıl bir yükümlülük altına girerim diye endişe ettiğiniz bir konu varsa bununla alakalı da artık e, bu azmi gösterebilecek potansiyele sahip olduğunuzu fark edip bu uğurda harekete geçeceksiniz gözüküyor sevgili yaylar. Tabi bu aynı zamanda size gelebilecek bir iş teklifi anlamına da gelebilir. Uzun süreli sağlam bir yerde, kalıcı bir yerde iş teklifi ile de karşılaşabilirsiniz. 11 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür-Plüto kavuşumu var. Oğlak Burcu'nda meydana gelecek bu kavuşum. E, bu kavuşum zaten e, genel itibariyle hepimizin belli alanlarda önemli kararlar alacağını, önemli haberler alacağını, çok net, çok keskin gündemlerle uğraşacağını göstermekte. Bu etki sizin haritanızın ikinci evinde meydana gelecek. Parasal anlamda önemli kararlar alıyorsunuz. Cesaret gösterdiğiniz alanlar var sevgili yay burçlara. E, çok büyük paralar kazanabilirsiniz, çok büyük harcamalar da yapabilirsiniz. Veya... Uzun vadeli bir konuya ilişkin bir yatırım yapmak da yine söz konusu olabilir gözüküyor. Bunun yanı sıra baktığımızda aynı zamanda zihniniz daha çok para kazanma konularına yönelim gösterecek gibi. Yani burada nasıl para kazanabilirim, sağlam bir kazanç kapısına nasıl elde edebilirim gibi konularda odaklanacağınız gündemler söz konusu gözükmekte. 14 Şubat tarihine geldiğimizde Plüto'nun ay düğümleriyle çok güzel bir açısı olacak. Plüto ve kuzey ay düğümü arasında meydana gelen bu açı 27 derece oğlan. Ve 27 derece Boğa burcunda meydana gelecek. Özellikle Kasım ayında Boğa burcunda yaşamış olduğumuz ay tutulmasının açılarını tetikliyor. Yani Kasım ayında başlayan süreci sanki şifalandıracak, kadersel olarak destek sağlayacak bir etkileşimden bahsediyoruz. Belki de o süreçten itibaren ortalama 3 aylık döngünün artık kapanışı dönüşmesi değişmesi adına bir destek alacağız. Güçlü bir destek olacak bu. Siz bu etkiyi özellikle parasal konularda alacak gözüküyorsunuz, sevgili Yay burcunda. İş hayatınızda bir değişim istiyorsanız, maddi yönden sizi daha çok tatmin edecek bir alana geçiş yapmak istiyorsanız bu konulara ilişkin güzel etkileşimler içerisinde olacağınızı görüyorum. Özellikle meslek değiştirmek isteyen, gelir kapısını değiştirmek isteyen, gelirleriyle alakalı gündemler sağlamak isteyen birisiniz şayet bu alanlarda etkileşimler mümkün olacak gibi gözüküyor. 16 Şubat tarihinde Venüs-Mars kavuşumu var. 16 derece Oğlak Burcu'nda meydana geliyor. Şimdi Venüs-Mars kavuşumu e, oldukça etkileyici bir kavuşum. Venüs biliyorsunuz bizim dişil enerjimizin sevgiyi, aşkı, romantizmi ve güzellikleri sembolize eden bir gezegen. Mars'ta eril enerjiyi, tutkuyu, girişimi, bazen şiddeti, öfkeyi temsil eden bir gezegen. Bu iki kişisel gezegenin kavuşumu buradaki enerji yoğunluğunu artırmaktan, özellikle haritamızda hangi alanda bu kavuşum yaşanıyorsa burada tutkuyla bağlandığımız bir konu gündeme gelecek demektir. Şimdi siz bu etkiyi ikinci evinizde alıyorsunuz sevgili Yay burçları. Bu da demek oluyor ki maddi yönden çok güzel bir gelişim var. Maddi konularda kazançlarınızı artırma noktasında bir girişiminiz var, bir heyecanınız var anlamına geliyor. Belki çok istediğiniz bir harcamayı da yapmak anlamına gelebilir ama... Bunun yanı sıra sanki yeni bir fikir, yeni bir proje, yeni bir projeye adım atmak, çok parlak bir fikrin aklınıza gelmesi gibi bir konu tetiklenebilir gözüküyor açıkçası. Mutlaka değerlendirin, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz, özgüveniniz yerine gelecek ve ee, bir şekilde bir şeyleri başarabileceğiniz hissiyatını almaya başlayacaksınız gözüküyor. 16 Şubat tarihinde aynı zamanda Aslan Burcu'nda bir dolunay meydana gelecek. E, bu dolunay 28 derece Aslan Burcu'nda meydana geliyor ve aynı zamanda ay düğümleriyle kare görünümü yapıyor. E, bu e, kare açının apex noktası ise tabii ki ayın konumu olacak. Aslan Burcu'ndaki ayın konumu olacak arkadaşlar. Tam karşımızda e, güneş var, e, ay düğümleri var. Sert ve gerilimli bir açıdan bahsediyoruz. Ancak tabii ki bu sert açılar aynı zamanda gelişimin e, sinyal, sinyallerini veriyor, habercisi oluyor. E, burada Aslan Burcu sizin haritanızda. 9. evi yönetiyor. Demek ki e, uzak diyarlar, e, uzaklar ve yurt dışı ile bağlantılı konular varsa bu tarz gündemleriniz, bunlarla alakalı tetiklenmeler, özellikle uluslararası ticaret ve projelerle alakalı gündemleriniz e, bir şekilde yoğun kazanacak. Bunun yanı sıra... E, Özellikle hukuksal gündemleriniz varsa neticelenmesini beklediğiniz bunlarla alakalı gelişmeler olabilir gibi gözüküyor. Bir taşınma, bir yer değişimi, çevre değişikliği, işinizi, projenizi sosyal medyada duyurmak, projeniz için yeni insanlarla bağlantı ve kontak kurmak gibi gündemlerde e, bu donlarla beraber tetiklenebilir. Belli bir takım durumlara mecbur kalabilirsiniz, bir seyahate çıkmaya mecbur kalabilirsiniz, hukuksal bir sürece mecbur kalabilirsiniz veya yeni insanlarla tanışmaya mecbur kalabilirsiniz gözüküyor. Sevgili yay burçları. Evet 17 Şubat tarihine geldiğimizde Jüpiter ve Uranüs arasında bir sekstil açı oluşacak. Bu çok keyifli bir etkileşim olacak birçoğumuz açısından. Jüpiter 11 derece balık burcunda, Uranüs ise 11 derece boğa burcunda bulunmaktan. Bu etkileşim özellikle 4. ev konularında çok şanslı bir süreçte olacağınızı gösteriyor. Belki ofisinizi taşımak, yer değiştirmek, daha konforlu bir alana geçmek. Ee, ev taşımak, ev almak, ev satmak, yatırım yapmak, aile ile alakalı meseleleri çözmek, aile içerisine bir düzen getirmek, aile ile alakalı bir rutin belirleyebilmek, kendi içsel konforunuzu sağlayabilmek adına belki sağlıklı yaşama geçmek, belki sağlıkla alakalı hamlelerde bulunmak, daha düzenli, daha nizamlı, daha programlı yaşamaya ve daha iyi hissetmeye yönelik, Sanki sürpriz gelişmeler yaşanacak hayatınızda. Belki günlük işlerinize yardımcı olacak insanlarla tanışacaksınız. Hayatınızı kolaylaştıracak insanlar karşınıza çıkacak belki de. Bunlar çok sürpriz, çok tatlı, çok keyifli şekilde oluşacak gözüküyor. Umarım güzel gelişmeler olur. de yorumlarda paylaşırsınız. 18 Şubat tarihinde güneş kova burcundaki transitini tamamlayıp balık burcuna geçecek. Güneşin balık burcu geçişiyle beraber gündeminiz biraz daha ev, yuva, aile, aile büyükleri konfor alanınız üzerine odaklanacaktır. Burada belki birçoğunuz bu ay içerisinde taşınma, yer değiştirme, yatırım yapma, ev alma, ev satma gibi gündemlerle meşgul olacak. Veya aile içerisinde halledilmesi gereken konular varsa bunlar çözümlenecek. Aileyle daha çok vakit geçirilecek ve kendi dünyamıza daha fazla çekilmeye başlayacağız. Ayı kapatırken 25 Şubat tarihinde Merkür Uranüs karesi var. Merkür Uranüs karesi hepimiz için aslında iletişimde ani durumların söz konusu olabildiği bazı yanlış anlaşılmaların veya kırıcı durumların ortaya çıkabileceği özgürleşmek isteyeceğimiz, baş kaldırmak isteyeceğimiz enerjileri ortaya çıkaracaktır. Özellikle iş ortamında beraber çalıştığınız kişilerle zaman zaman çatışmalar yaşanabilir, restleşmeler yaşanabilir, dikkatli olmakta fayda olacaktır sevgili yay burçları. Sağlığınıza dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Çok fazla düşünmekten, çok yoğunlaşmaktan, kafaya bir şeyleri takmaktan bağışıklık sisteminiz zayıflayabilir bu ay itibariyle. Tabi bu etki hepimizi etkileyecek durumlardan ancak iletişimde biraz daha dikkatli olunması gerekiyor. Ve çok keskin hatlarımızın olmaması gerekiyor bu enerjiyle beraber. Evet Şubat ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım keyifli, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı benimle aşağıda paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opikusas hesabı veya evransalkadimbilgeci@gmail.com adresini kullanabilirsiniz sevgiler.